Evet arkadaşlar, Bandırma'dayız. Bandırma Sömer Otoelektrik burası. Alaattin Sömer abimizin adı. 0542 741 0605 Bandırma Sanayisi 1313 sokaktayız. Şimdi içeri doğru gireceğim. Önce hemen girişe bir araba var. Arabada bakın, buranın ustası yapıyor. Abi hayırlı işler nasılsın? Çok teşekkür ederim arkadaşım, sağ ol. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bu kablolar ne işe yarıyor? Bu arabada elektrik tesisatı yanmış, yemin diyoruz Yanmış mı? Evet. Ha, elektrik tesisatı yanmış, zaten ciğerini söpmüşsünüz. Evet. Bunların kablolarını görüyorsunuz. Bunu yeniliyorsunuz. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederim abi. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Yetkili Alaaddin abimiz zaten içeride. Burası otoelektrik işleri yapıyor. Uzaktan kumanda işleri yapıyor. Şarj, marş bu işleri yapıyor. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Abi işler. işler. ol. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Eee tabanınızda telefon numaranız var. Oradan söyledim. Evet. Ustanız orada çalışıyor. Bir tesisat yapıyor. Yanmış arabanın tesisatı. Evet. Onu da söyledim. Sanayi Sitesi'ndesiniz, Bandırma'da. Evet. Telefonunuzu sen kendin bir daha söyle abi. 0542 741 06 05. 1313 sokak, değil mi? Evet. Kapı numarası kaçtı? 3. 3. Tamam abi. Kredi kartı geçerli mi? Hayır. Tamam. Peşin çalışıyorsun. O, yani. Evet. Tamam. Evet. Oto elektrik, şarj, marş. Başka? Uzaktan kumanda, evet, evet. elektrik tesisat işleri. Evet. Tamam. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar geniş açıdan şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sigarayı gördüğünüz gibi abimiz ustası, arkadaki abimiz de patronumuz. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.